Abdülbek. Abdül. Bir şarkı. Bir şarkı. Bir şarkı. Bir şarkı Şöyle, tamam tamam, asıl tamam tamam. Özellerle almanlar, her koşul yeterli, simple, işe mi gider? İşe mi gider? İşe mi ya ya pardon, bata atın. Oturup <gülüyor> oturup oturup oturup. Tren İlvin misin bir var. Peki. İlvin misin? Yüz min sun. İlvin buraya yüzümünü Yüz min sun. Kim ya? Sayın nasıl? Kıtağından ilver parvanı var. Kaçanından bahram var. Yüz min sun diyorlar. Çığa yüz başlı pulu var. Bir yüz pulu var. Totaltı. Ödemek ki benim. Benim de bir Bir sarkıya tutup. Bir sarkıya bir sarkıya yüz başlı pulu var. Var. var. Şahla sormalar. Kalsanlara ümit bulma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 bir serke. Toplamın cini bir yüz yüz her haji var namına 100.000 sum. Halıs. Halıs. Halıs. Halıs. Orada yok diyor. Ne Ha, Halıs. Oldu kartı bas sen, tamamdır. Gel lan Вот два номера. Aslan bekle, aslan, aslan, Zaten aslan evet. bekle bir kuşkar yüz münçüm var. bekle aslan, kuşkardı mı inme olasam, kıldır mı inme olasam, bekle, anlasan ha bekle, al iş, al iş, niye önde manatını beser, Evet, iş, evet, evet. hey onun şapka toptur, otur sen, hey kena bud, hey Narla da mı basmıyor? işte. Bu sefer de aslan kat. Beyim doktor da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 Hatta damla damla mı Bir sahte ya var. Ayne kiri ne? Talibanlar. Kiri ne? Allah lenda. Allah. Ne? Allah Allah da. Allah. Allah Allah ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Hayt hayt hayt hayt Aslan Hayt ya Ben Koçkan yüz minisim Hayt kerekeye tamamen Kerekeyle atarsın Koçkan ben biraz Yüz minisim bundayım ya O gün önce O <gülüyor> koçak, müsün, ben, Sen, sen korkum yapma Otur şeref Sizi hoppire Haa Hemen kısktır Haa Hıh Alışın, ben, Kaza akip akmalı 100 yüz minşin pul. Kesin mi tabi var mı? Kesin mi yapayım? Kaza akip akmalı namundan yüz pul. Yana koşuyor ona buraya ne haberi bu, ona kiyle? İnşem bacırla yoksa. Baha Kasanlar... Sardar Sardar mi yaka? Sardar paloğunun talep yer. Kıvı yaka. Kasanlar sardar. Bir gani varam seni buraya alıştırıyorum. Şurap etki. Şurap. Ötkürde koyam ben. Ötkür falu var. Zaten 100 bin şimple. 90'a şehir başaran Yine 100 Kim yağa? Sonun varın bu yağa gel. Kim yağa? Kim yağa? Şrabek'te, şrabek'te. 1 200.000 simpul. Bu da biraz, eee, bunday. Bu da bu da. Türkçeye geç. Yetikleri 40 ananı kim Otpirdik ki bura 200 000 so'm 200 000 so'm 200 000 so'm. Xo'sh. Xo'sh, 200 000 200 000 so'm bo'ldi. 300 000 so'm. Tek joningni marimga. Tek tirqishmi? Chek aldı. Tek. Hayır, hayır. Türk Hacıkı'nı aldın. Türk Türk Hacıkı'nı aldın. Türk Hacıkı'nı aldın. İnsan bak, tarzını aldın. O aldığımda, nereye yaptın oğlum da? Kıya şiştirdin. Türk Hacıkı'nı aldın. Türk Hacıkı'nı aldın. Türk Hacıkı'nı O yüzden bir kilo, yarım Türkeşte yüzde falan. Ol, ho ho. Ha, ha, dams, ol. Neye, Türkeş'e bir yakti? Türkeş'e bir yakti. İki yüz mensum. Ona Ol, oh, ol. Oh. Ağzına gel. <imle> e, bu Ne oldu? Ne oldu? yoksa. Bana acı Ne Sıfır! Onu ne var? Bu için kılıçdur. ne var? Bu Ya abi, ara veren. Ara veren bu. Canlı bu gamlazı, parama İsmat namıda, İsmat hajvuan namıda, İsmat hala hajvuan al yüz yüzünüz berseker. İsmat namıda, İsmat hala gülgeni. var? Sarke yüz misin pırda manci git aldı kim yakas? Valla bu çoktur. Yedi misin bir kat görüş? Al şu bir, göndi. bir göndi. <Gülüyor> Halal, halal. Şunu ki halal. Hamşunu evet. ki halal. Buyur, buyur. En iyi rezilinde. Hasta. Başlatınla. Başlatınla. Allah şunu getir. Vatandaşlar namaz. 100 misunde şu hikette birine. Buyur, buyur. Buyur şarkı 100 misonu parını birine. Al iş, al iş. Türkiye, şey. ha, şey. ha. Ha, ha Türkiye, ha, ha. Türkiye seni ne zaman diyecek? Türkiye sırada çok güzelmanandı. Deputat, ha deputat. deputat Tırkaçlı balvanı kesin mi ya? Tırkaçlı ya? Bir şarkı Şunu koçlara yönlendiriyor ama adamım. Aynı koçlara yönlendir ama. Baya kesin. Bana tırkaçlı balvanı. Alış. Alış yenliğin Alış. Yenliğin bizim elbette kadar benimle yönlendir. Alış yenliğin bizim İleri misin Selahattin? Al iş, al iş yok. Dört altı saniye. Yarıştın lan mı? ne biri ne De, de Bas. Sen yüz yüzste koyamam boş sen 100.000 sen veremezsin şuna kemür şu şuna kemür şu abi kol verme bir ya kol verme verme vermem bana bunu tota tota Aslan, aslan kıyıl aslan? Aslan, ver koçkar, yüz musim pıldı sen minnen olasal. Şunluna, maşı illa oldu da ete. Ver koçkar, yüz Başka mahalleciyle bunun var. Eke seni önünü etkisi birer. <gülüyor> ver koçkar, yüz musim pıldı, eke seni önünü etkisi birer. <gülüyor> ete, <bana> <gülüyor> Alışik olduk yine nasıl? Alışma lan. Yani bu çocuklar <gülüyor> zavallı mı Alış, alış. sini gör görüşürük Şurup. Şurup. Kaç mı almıştın? Yok, kalmış başta. Gel, gel. Gel, hızlı git. Haydi. Ne kadar? 50 musum. 1 gram. 50 musum 1 gram ek oğlum. Şurup haydi oğlum. Abdullah Palvan. Abdullah Palvan şurada mısın? Gel, ya hiç gerek yok. Farah. Şurup. Oy bravo. Oy bravo. Bakalım. şu zotun bir lan. O zotun beresi. Maşallah, yapayım da ortaya görelim. Zotun. Bir ev zotun görelim. Gol bir koşkar heyecanlı Ha, hadi Bir koşkar Bir Otur sen, otur. Otur sen, Otur sen, otur. mı? Ben bizim, kalıcım bilir mi, kalıcım mi? Bir sembik olduğunu paralar. Nasıl? Ne ne ne. Gönül yok bana.